Değerli izleyenler, Almanya'da farklı sektörleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Mannheim'dayız bugün ve sizler için BB Servis'in konuğu olduk. Yanımızda firma sahibi Melat Yılmaz var. Kendilerini tanıyacağız. Ardından buradaki çalışmalarını hep beraber dinleyeceğiz. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Hoş bulduk. Sizler de programımıza hoş geldiniz efendim. Biraz sizi tanıyalım öncelikle. Ben Melat Yılmaz. Mannheim doğumluyum. Burada doğdum. 15 yıldır bu meslekteyim ve kendi büromu işletiyorum. Çok güzel. Peki neler yapıyorsunuz burada? Hangi alanlarda hizmetler veriyorsunuz? E, aylık muhasebe tutuyoruz. E, aylık maaş bolaları çıkartıyoruz. Kendi ofisleri olmayan e, müşterilerimize büro servisi sunuyoruz. Efendim izleyicilerimizin biraz anlaması açısından soruyorum. Büro servisi hizmeti nedir? Müşterilerimize e, büro servisi hizmeti sunuyoruz. E, bir büroya ait ne kadar e, yapılması gereken birçok. E, İşlemler varsa onlarda yardımcı oluyoruz onlara. Sizden gelen formları dolduruyoruz, e, aylık muhasebe tutuyoruz. Bu zaten başta yaptığımız bir iş. E, aylık maaş bonuları çıkartıyoruz. Firmaların, işletmelerin tüm resmi evrak işlerini siz buradan yürüterek onlara kolaylıklar sağlıyorsunuz. Peki kim oluşturuyor bu müşteri portföyünü? E, ağırlıklı Türk vatandaşı olmak üzere herkesime hizmet veriyoruz. Efendim peki gelip sizlerle çalışmak isteyenler, sizden destek almak isteyenler, işletme sahipleri, firma sahipleri nasıl ulaşabilirler? Ee, Manheim'in merkezinde kalıyoruz biz. Ee, S-Equadra adında. Ee, bize telefon numaramdan, mail adresinden ulaşabilirler. Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Hoşçakalın. İzleyicilerimiz Almanya'daki turumuzda, şimdi de Plöhingen'deyiz. Şu anda Lagom Beauty'de. Lagom Beauty'nin sahibi Çilem Yıldız'la beraberiz. Çilem Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz rica etsem? Tabii ki ismim Çilem Yıldız. 35 yaşındayım, iki çocuk annesiyim, evliyim. Yaklaşık 7 senedir kendisi yapıyorum. Evet, 7 senedir işinizi yapıyorsunuz. Peki Lagom Beauty'nin kuruluş hikayesinden biraz bahseder misiniz? Lagum'un kuruluş e, sebebi aslında kötü bir tecrübe oldu. E, yaklaşık 8-9 yıl önce kaşlarımı yaptırmıştım. Bilgi toplamadan gidip kaşlarımı yaptırayım dedim. O kaşlar iki içinde kıpkırmızı olunca e, bu görüntü beni çok rahatsız etmeye başladı. E, ben de araştırmalar üzere e, halen çalıştığım bu firmayı, e, boyaların kırmızı olmadığını e, keşfettim. E, ve bu şekilde kendi kaşlarımı düzelttim. Ve bugün de ağırlıkla kırmızı karşı kadınları burada uğurlu, mutlu bir şekilde uğurluyorum ve onun için de çok mutluyum. O zaman karşı yapıyorsunuz. Peki bunun dışında yaptığınız işlemlerden de biraz bahsedebilir miyiz? Kalıcı, makyaj, lazer epilasyon gibi. Tabii ki salonumda birçok alanda uzmanım. Kadınları ilgilendiren bölgeler, lazer epilasyonu, kalıcı makyaj, cilt bakımı, plazma pen, günlük özel günlerde makyaj, ağda, kaş, bilg alma vesaire. Şimdi hanımlarımız bu işlemlerin hepsi için buraya gelebilirler ama ben özellikle lazer epilasyondan bahsetmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda hem bayanların hem erkeklerin tercih ettiği bir işlem oldu. Sizin farkınız nedir lazer epilasyonda? Evet, bu çok önemli bir konu. Çünkü lazer epilasyonu öncelikle e, cihazımı iyi araştırarak, iki senin boyunca takip ederek ve sonuçlarını iyi araştırarak aldım. E, kaliteye çok önem veriyorum. E, yaz, kış demeden çalışmak istediğim için benim lazer epilasyonum e, beyaz ternli bayanlarda. E, ya da erkeklerde fark etmez. Ee, sarı kıl ve siyah kılları tanıyıp e, son, iyi sonuçlar ulaştırdığı için güzel bir makine aldığımı e, buradan müşterilerime e, yollamak isterim. Evet peki e, bayanlarda mesela kırışıklıklar, cilt lekeleri gibi şeyleri gidermek için hangi işlemleri yapıyorsunuz? E, kırışıklar için öncelikle bir bayanın yani hep diyorum e, çirkin bayan yoktur, bakımsız bayan vardır. E, kırışıkları önlemek için tabii ki belirli bir yaştan sonra düzenli bir şekilde cilt bakımlarını yapmasını tavsiye ediyorum. E, kırışıklara karşı çeşitli alanlarda e, serumlarımız var, dermapen dediğimiz mikronidlimli, e, plazmapen dediğimiz ufak yanıklarla e, sarkık cildi toparlayacağımız bir cihazımız var. E, Microneedling derken müşterinin akne lekeleri olabilir, sivilce lekeleri olabilir, kırışıkları karşı kişiye özel serumlarla mutlu edebiliyoruz. Peki siz Lagom Beauty'de yaptığınız kalıcı makyaj uygulamalarından da biraz bahsetmek ister misiniz? Tabii ki kalıcı makyajı bayanlarımız 20 yaş üzeri tercih ediyor. Dediğim gibi boyalarımız kesinlikle kırmızı olmuyor. Demir tozundan olmadıkları için içerikleri iş ve sosyal hayatlarında isterse çok spor yapsın, isterse yoğun bir iş temposunda olsun tercih edilen bir güzellik sunumudur kalıcı makyaj. Bu da kişiye özel dip liner olur, kaş olur, dudak dolgusu olur. Ona göre uygularımızı yapıyoruz. Yani mikrobatimden kalıcı makyaja kadar her şey burada hizmeti veriyorum. Şimdi Çinem Hanım, güzellik salonları çok fazla var biliyorsunuz Almanya'da olsun diye ülkelerde olsun. Ama sizi Lagon Beauty olarak farklı kılan şey sizce nedir? Ee, farklı kılan şey budur. Öncelikle dediğim gibi tedbir. Kötü bir tecrübeyle e, bu kapıdan giren her müşteriye çok önem veriyorum. İsterse bu bir kaş alma olsun, isterse lazer olsun fark etmez benim için. müşteri müşteridir. E, ona zaman ayırıp dinlemek ve arzusunu gerçekten anlamak, ona göre de kaliteli e, sürümlerle hizmet etmek. Benim farklılığım budur. E, bu arada bütün arkadaşlarıma kendi sektörüne başarılarını diliyorum ama gerçekten vicdanın e, kalite olsun, sunum olsun güzelse o müşteri zaten sana teşekkür ederek çevre kazandırıyor. Peki professional cilt bakımı yaptığınızı duydum ben. Bundan da biraz bahseder misiniz lütfen? Tabii ki bahsederim Profacial cilt bakımında bugüne kadar bütün önemli serumları, aparatları birleştiren bir makine, bir cihaz. Hem yüzdeki lekeleri açar, gözenekleri kapatır, vakümle çalıştığımız için cildin alt tabakasındaki pislikleri çıkararak yüzümüze bir ışıltı, bir parlaklık vermiş oluruz. Bunu da micro reading kombine ettiğimizde dediğim gibi yine vitaminlerle, serumlerle birkaç seans içinde karışıklıklarımızdan, lekelerimizden kurtulabiliriz. Peki Çilem Hanım şimdi siz çok güzel işlemler yapıyorsunuz. Bu işlemleri öğretiyor musunuz? Gelip sizden eğitim alma imkanları var mı izleyicilerimizin? Tabii ki imkanları var. Ben 7 yıllık tecrübemi, seve seve öğrencilerimi veriyorum ve onların başarılarından daha gurur duyuyorum. Sonuçta bu sektörde herkes bir pay kendini koparmak istiyor ama en azından kaliteli bir şekilde güzel serumlarla, gönül rahatlığını öğrencilerime yetiştiriyorum. Peki Çilem Hanım şimdi hem güzel hizmetler veriyorsunuz hem de eğitimler veriyorsunuz. Bunlardan yararlanmak isteyen izleyicilerimiz illaki olacaktır. Sizlere nasıl ulaşabilirler? Tabii ki benim salonum zaten Facebook ve Instagram üzeri hesapman bana ulaşabilirler. Telefon numaram ve web sitem yazılı zaten. Onun haricinde salonumuz Plöhingen'de, Bahnhof ulaşması çok kolay olan bir yerdeyiz. Çünkü Bahnhof'umuz direkt iki dakikalık adım ilerisinde. Programımız size sektörünün öncü firmalarını tanıtarak devam ediyor.